Bakmak için bu videoyu hazırladım. Evet sevgili aslanlar Mayıs ayına keyifli bir giriş yapıyoruz ve 6 Mayıs civarında Güneş ile Neptünün güzel bir açısıyla Mayıs ayı bizleri karşılıyor. Sizi hangi alanlarda etkileyecek diye bakacak olursak sizin mesleki anlamda kariyerle ilgili konularda başkalarından gelen kazançlar başkalarından gelen paralarla ilgili güzel enerjiler alacağınız bir açı bu güneş Neptün açısı. 6 Mayıs civarında güzel açılar söz konusu. Sizin açınızdan genelde paralar ve kariyerle ilintili. Daha sonra 7-8-9 Mayıs'ta Merkür'ün ile karesi, Venüs'ün Neptünle karesi ve Güneş'ün Jüpiterle <gülüyor> karşıt açısı söz konusu. Ve bu döneme dikkat etmekte fayda var. Bilhassa iş arkadaşlarımızla, veya uzaklardan gelen kişilerle veya seyahat planlarımıza ufak tefek pürüzler, zıtlaşmalar, aksilikler çıkması mümkün. Bu 7-9 Mayıs aksındaki hareketlerimize iletişimimize dikkat edersek kazasız belasız bu dönemi atlatabiliriz diye düşünüyorum. İletişimde birçok sıkıntının ve yanlış anlaşılmanın e, olabileceği etkiler söz konusu gökyüzünde. 12 Mayıs'ta güneşin plütoyla güzel bir açısı var. Yine iş kariyer hayatıyla ilgili e, belki beklediğiniz güzel haberlerin gelmesi ve olumlu e, rahat bir çalışma ortamında dileklerinizi daha rahat bir şekilde Yerine getirebileceksiniz sevgili aslanlar. 13 Mayıs'ta Merkürle Uranüs'ün kavuşumu söz konusu sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. ve Dolayısıyla 9. evinizle ilgili konularda hukuksal bir meseleniz varsa ani bir haber olabilirsiniz. Bir seyahat planı aniden çıkabilir veya iptal olabilir. Veya e, inançlarınız, değerlerinizle ilgili hane bir değişim yaşayabileceğiniz bir olay deneyimleyebilirsiniz sevgili aslanlar. Evet, 15 Mayıs'ta boğa burcunda yeni ay meydana geliyor. Boğa burcunun 24 derecesinde 14.48'de gerçekleşiyor bu yeni ay. Sizin kariyer evinizde. Demek ki artık siz bu ay kariyerinizle ilgili İş arkadaşlarınızla ilgili, iş ortamınızla ilgili, belki ebeveynleriniz, patronlarınız ve otorite figürlerinizle ilgili... Artık bir yenilik, bir değişim yapmak durumundasınız. Çünkü gündeminiz kariyer, para ve iş hayatı, iş ortamıyla ilgili ilerledi zaten Mayıs Mayıs başından beri ve dolayısıyla siz de artık kariyerinizle ilgili bir yenilik yapma aşamasına geleceksiniz. Sevgili Aslanlar ve Uranüs de aynı gün Boğa burcuna ilerlediği için bu yenilik çok ani bir şekilde olabileceği gibi çok sıra dışı bir yenilik de olabilir. veya çok sıra dışı bir şekilde biri evlen kararı verebilir, bir iş bırakma kararı verebilir veya yeni bir işe atılma kararı verebilirsiniz. Gerçekten çevreniz tarafından oldukça şaşkınlıkla karşılanacak durumlar söz konusu olacaktır sevgili aslanlar. 16 Mayıs'ta iletişimimize dikkat ki ne iş arkadaşlarımızla iletişim konusunda zıtlaşmalar ve sıkıntılar yaşamamız olası. 18 Mayıs'ta yine iş Çevremizle ilgili, iş hayatımız, kariyerimizle ilgili güzel etkiler söz konusu sevgili aslanlar. Ee, 20 Mayıs gayet olumlu, bilhassa Ay burcu aslan olanlar ve Güneş aslan olanlar için de gayet olumlu bir tarih. Güzel hissedeceğiniz, kendinizi ön planda hissedeceğiniz bir tarih. Ve 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor ve sizin 11. evinize artık daha sosyal ol olacaksınız sevgili aslanlar. Daha çok sosyal ortamlarda bulunacaksınız. Daha çok aktivitelere katılacaksınız. Belki arkadaş çevrenizi genişletmeye karar verip daha çok ortamlarda görebileceğiz sizleri. 25 Mayıs civarında Güneş'in, pardon Jüpiter'in Neptün'le güzel bir üçgen açısı var. Ee, aynı gün Merkür'ün ile üçgen açısı var ve sizin e, kariyer, iş hayatınız aynı zamanda iletişim şeklinizle ilgili, çevrenizdeki insanlarla ilgili gerçekten hoş şeylerin yaşanacağı bir dönem. 25 Mayıs gününe dikkat edin. Çok güzel gelişmeler yaşamanız söz konusu olabilir. Hem çevrenizdeki ilişkilerinizle hem kariyer hayatınız elde edeceğiniz gelirler hem iş arkadaşlarınızla ilgili gayet keyifli bir dönem olarak görüyorum. Ve ayı kapatırken dolunayla kapatıyoruz. Yay burcundaki dolunayla 8 derece yay burcunda gerçekleşiyorsa akşam saatlerinde gerçekleşiyor bu dolunay. Sizin yay burcu 5. evinizde gerçekleşiyor. 5. evinizde gerçekleşen bu dolunayla beraber demek ki artık bir kapanış enerji söz konusu. Ee, belki çocuklarla ilgili bir konu, belki yaratıcılığınızla kullandığınız riskli bir konu, belki sanatsal bir yeteneğiniz, belki bir flörtünüzle ilgili artık bir kapanış enerjisi hakim. Ayı bu şekilde kapatıyoruz ve Ay Oğlak'ta bir ay, ay Oğlak'ta kapattığımız için yine günlük telaşımız, koşturmacamız, işimiz, gücümüz yoğun olacak. Belki bu telaş içinde aşkla ilgili durumlarda bir bitiş yaşanması söz konusu olabilir sevgili Aslanlar. Evet, güneşi ve ayı aslan olanlara hemen kısaca bakacak olursak hangi tarihleri verebiliriz? 16 Mayıs'ta ilişkilere dikkat. Güneş ve ayı ve yükseleni aslan olanlar ilişkilerde agresyona dikkat diyorum. 20 Mayıs gayet olumlu, kendinizi rahat ifade edebileceğiniz bir gün. 22 Mayıs parasal konularla odaklanacağınız güzel bir gün. Ve evet başka bahsetmek istediğim bir detay bulunmamakta. Yeterince detaylı anlattığımı düşünüyorum. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın sevgili aslanlar.